Merhaba Business Channel Türk seyircileri, ekranlarınız başına hoş geldiniz. Neslihan Ak Yılmazlı, Çocukların Dünyası programında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Yine çok ilgi çekici bir konuyla birlikteyiz sizinle. Çok donanımlı bir hocamızla birlikte. Uzman, klinik psikolog Sinem Kaya Özçelik bize bu hafta ebeveyn tutum ve davranışlarının çocukların üzerindeki etkilerinden bahsedecek. Doğru bildiğimiz bir sürü yanlış var belki de onları konuşacağız. Sinem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler biz de iyiyiz. Sizi burada görmenin, burada ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Ben de tekrar sizle olmanın heyecanı içindeyim. Umarım <gülüyor> bugün de güzel olacak. Eminim ki güzel olacak. Konu çok güzel. Ebeveyn tutum ve davranışlarının çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Evet. Açalım hemen konuya girelim istiyorum. Tamam girelim. Ebeveyn tutum ve davranışları dediğimizde e, çok boyutlu bir şeyden bahsediyoruz aslında. Evet. Çocukların ilk eğitim aldıkları, ilk öğretilerini öğrendikleri yer aslında aile ortamı ve evet. ebeveynlerinden aktarılan bir takım tutum ve davranışlarla şekilleniyorlar. Evet. Okulda da bunun üzerine bir takım şeyler inşa etmeye başlıyorlar. Ebeveyn tutum ve davranışlarından yani çeşitlerine geçmeden önce söylemek istediğim birkaç nokta var. Öncelikle literatürde belirlenen yani araştırmalar ışığında belirlenen dört ebeveyn tutum ve davranışından söz edilmekte. Hmm. Ama ben bunları birazcık klinik gözlemlerimle birleştirerek anlatmanın çok daha doğru evet, olduğunu kesinlikle. düşünüyorum. Çünkü e, her ailenin dinamiği farklı ve her çocuk tek ve biricik. Aynen. Yani biz ne kadar şöyle davranın, böyle davranın, şu daha olması gereken desek de aileler evlerine gittiklerinde bunu uygulayamayabiliyorlar. Aynen. Ya da uygulasalar dahi çocuklar istediğimiz tepkileri veremeyebiliyorlar. O yüzden bunları açıklarken her aile kendi yaşantısına özgür, revize edilmiş şekilde bunu deneyimlerse çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çok Ayrıca da çocuğun sadece fiziksel değil, ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde sergilediğimiz tutum ve davranışlar son derece önemli. Peki çeşitlerinden bahsedeceğim dediniz. Bunun çeşitleri mi var? Var. Dört Kaç çeşit. Var? Dört çeşit. <gülüyor> dört çeşit, <gülüyor> dört çeşit ebeveyn tutumundan bahsedebiliriz. Açalım isterim hemen. Hemen açalım. Ee, i̇yi ki ve en sevdiğimiz demokratik tutum. Ee, bu tutumu benimseyen aileler çocuklarına şu şekilde yaklaşıyor. Hem olması gereken sınır ve kuralları koyuyor. Hem de o sınır ve kurallar içerisinde çocuğu serbest bırakabiliyor çocuğun düşüncelerine saygı duyuyor, duygularına saygı duyuyor. Hı hı. Sınırları ve kurallar ise Sadece ve sadece öğrenmesi gereken davranışlara koyuyor. İdeal olan sanırım bu. Evet Diyar çok doğru. Ama. <gülüyor> evet ideal olanı bu. Ee, bu çocuklar çocuklarla birlikte konulan kuralları çocuklarda dahil olabiliyorlar. Yaşları ve gelişimleri doğrultusunda. Hı -hı. Ve gene yaşa ve gelişime göre revize edilebilir sınır ve kurallar koyuyorlar çocuklara. Çocuğun Bireyselliğini destekleyen, özgüvenini destekleyen, özgürce fikirlerini beyan ettiği sıcak, samimi bir ortamdan bahsediyoruz. Hı hı. Çocuğa katkılarına gelecek olursak daha bireysel, daha bağımsız ama sınırlarını da bilen, dış dünyanın sınırlarına uyum sağlayabilen, toplumsal kuralları daha iyi anlayabilen, Okulun kurallarını daha iyi kavrayıp oradaki potansiyelini daha iyi gösterebilen, daha özgüvenli, çoğunlukla akademik performansı yüksek olan bireyler gelişiyor bu çok tutumda. Güzel. İkincisi otoriter tutum. Hı hı. Ee, burada sınırlar ve kurallardan çok... Yasaklar ön planda oluyor. Hmm. Duygusallıktan daha uzak bir noktada ebeveynler daha çok itaat, sadece çocuklardan itaat bekleniyormuş izlenimi yaratıyorlar. Çocuklara sınır ve kurallar konusunda ya da yasaklar konusunda fikirlerini sormaktan çok uzak bir noktadalar. Hmm. Sürekli çocuktan saygı beklenirken çocuğun en temel düşünce özgürlüğüne ve duygusal tepkilerine aslında bir baskı oluşturduklarını Oo. fark edemiyorlar. Hı -hı. Genellikle e, bir tane ebeveyn tarafından konuluyor bu davranış. Bu da genellikle toplumumuzda baba olarak görülüyor ama e, bence ailelerde, annelerde anneler çok etkili. Kesinlikle bazı annelerle çok otorite Hı -hı. figürü gibi davranabiliyorlar. Aslında ben velilerimde de yakaladığım ve yaşadığım kadarıyla. Anneler daha otoriter, daha baskıcı, daha idealist, daha mükemmelliyetçi. Babalar yoğun iş temposuyla beraber çocuğa vakit ayıramadım düşüncesiyle daha verici, daha onu dinleyen, kaliteli güzel vakit geçirmek için çabalayan, hoşgörülü. Ebeveyn konumundalar. Evet. Karşılaştıklarım bu şekilde. Doğru. Bu da tutarsızlık yaratan en temel şey aslında. Kesinlikle. İlerleyen zamanda bundan da bahsedeceğiz. Konuşalım. Bu tutarsızlık neye sebep oluyor? Ama bu tutumu benimseyen ebeveynlerin çocukları maalesef ki e, okul ortamında çok fazla zorlanmasalar da ani öfke patlamaları görülebiliyor. Çünkü evet. evde ebeveynlerine ve güven duydukları ortamda Düşüncelerini, duygularını, fikirlerini rahat olarak ifade edemedikleri için kendilerini kötü hissedebiliyorlar. Zorlayıcı hı hı. sınırlar ve kurallar onu dış dünyada çok rahatsız edebiliyor. Hı hı. Otorite figürü olarak görmedikleri kişilere karşı tepkileri çok yüksek olabiliyor. Hı. Ya da tam bir itaat etme... Hmm. moduna, konumuna bürünebiliyorlar. Yani çocuklar da kişiye göre tutarsız bir davranış sergileyebiliyorlar. Ama genellikle özgüvenleri düşük, birazcık daha saldırgan davranışların ön planda olduğu. Yani mutsuz. Çocuk mutsuz, çok hı hı. mutsuz. Genel halim mutsuz. Evet, kendini ifade etmekten Yoksun. Bireyler yetişiyor maalesef. Hı. Bu sanki e, kız çocuklarında içe çekilme, erkek çocuklarında şiddet davranışı şeklinde kendini olabilir. gösteriyor olabilir. Tabii mi? ki gösterebilir. Hı. Öyle olduğunda biz tabii bir çocuğu değerlendirirken. Aileden bağımsız değerlendirmiyoruz. Hı hı. En önemsediğimiz şey de evdeki sınırlar, kurallar, işleyiş ve aile dinamiği. Kesinlikle. Tüm bunlara baktığımızda çocuğun ne tepkiyi neden verdiğini zaten çok net görmüş oluyoruz. Bağımsız olarak incelenmesi zaten çok mantıklı gelmiyor. Üçüncü tür ebeveyn tutumu ise izin verici tutum. Burada sanki çocuk aileyi yönetiyor gibidir. Hmm. Bizler de zaten dışarıdan bunu çok net fark ederiz. Sanki çocuk başına buyruk, özgür bir bireymiş gibi hareket eder. Genellikle ailelerin sığındığı cümle de şudur. Ben özgür bireyi yetiştirmeye hmm. çalışıyorum. Özgüvenli olsun. O yüzden evet. diyorlar ama bence de çok doğru bir şey. Değil. değil. Neden değil? Çünkü çocuklar sınırlarını bilmedikleri bir dünyaya doğuyorlar ve güven ihtiyacı hissediyorlar ve belirlenmiş sınırlar içerisinde özgür olmaya ihtiyaçları var. Hı -hı. Sınırsız bir dünyada özgür olmaya ihtiyaçları yok. Hatta evet. en e, olmasını istemediğimiz modellerden bir tanesi aslında Hı -hı. çocuk için. Hı -hı. Bu çocuklar aileleri nasıl davranıyor? En temel olması gereken düzenler bile kurulamıyor. Mesela uyku düzeni, mesela yemek düzeni. Hmm. Mesela bu çocuklar istedikleri saatte uyurlar, istedikleri zaman yemek yerler, hmm. istedikleri kadar televizyon izlerler, istediklerini giyerler, istedikleri yere giderler, istedikleri kadar oyuncak alırlar. Genellikle sorulan cümle, e, soru cümleleri de şu şekildedir. Ne yemek istersin? Nereye gitmek istersin, hı hı. ne giymek istersin, tamam harika ama önce çocuklara seçenek sunmalıyız. Ondan sonra sınırlarını kavradıkları vakit, yani büyüdükleri vakit ve birey olabildikleri vakit o zaman diyebiliriz ki evet ne yapmak istiyoruz. Yani kontrolü tamamıyla çocuğa bırakmak doğru bir şey değil. Kesinlikle Kontrol, değil. Kontrol bizde olacak, sınırları biz belirleyeceğiz, tercihi çocuklar yapacak. Aynen öyle, sınırı içerisinde de özgür bırakacağız evet. ama. Çocuğa yansımaları neler? Bir kere bu çocuklar okul ortamında çok ciddi sorunlar yaşamaya başlıyorlar. Hı -hı. Tamamen kuralsız bir düzenden, tamamen kurallı Kaldı bir, bir düzen. düzene geçişleri çok sancılı oluyor. Hı -hı. E, adapte olamıyorlar, adaptasyon süreleri ciddi şekilde uzuyor. Otorite figürüne karşı tutum ve davranışları farklı oluyor. Çünkü evde gördükleri bir otorite figürü genellikle olmuyor. Hı -hı. Dolayısıyla... Çocuklar özgür bir birey olmaktan ziyade daha içe kapanık, daha isteklerini ve arzularını erteleyemeyen, beklemeye tahammül becerileri daha az gelişmiş Hı -hı. bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yine yani mutsuz bireyler. Evet ha, o... sorunlar da orada karşımıza çıkıyor zaten ilkokul dönemi başla, başladığında. Öğretmenlerimiz bu çocukların ebeveynlerini okula davet ederek söylemeye başlıyor <gülüyor> bir takım şeyleri. Çünkü hayat sadece aileden ve evden ibaret Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Toplumun, sosyal hayatın, ilişkilerin, evliliklerin arkadaşlıkların bile kuralları vardır. Kesinlikle. Bence kurallar özgürlüktür. Evet. Doğru katılıyorum. Yani biz sınır ve kuralları çok önemseriz. <gülüyor> ve e, dediğim gibi demin de bahsettiğim gibi bir aileyi değerlendirirken önce İç işleyişe bakarız. Hı hı. Na, nasıl bu çocuklar, nasıl büyümüş, nasıl yetişmiş, uygulanan sınır ve kurallar neler. Evet. Ve böylece dış dünyaya uyumlu olup olmayacağını kestirebiliriz Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. O zaman e, en sağlıklı ruh haliyle yetişen ailelerde e, ne tarz davranışlar bekliyoruz? Bana geçmeden önce bir türümüz daha var. Öyle mi? Evet aşırı tamam. korumacı. Hı hı. Onu da kısaca hemen anlatayım. Tamam. Ee, aşırı korumacı tutum. Annenin bebekten yani çocuktan ayrışamaması ile çok ilişkili ha. aslında. Anne hala çocuğu bir uzantısı olarak görmeye devam edebilir. Şu çok güzel. Çocuk değil anne. Evet. Anne çocuğu... çocuğu bir uzantısı olarak görebilir. Evet anne çok çocuktan uzak. beslenir. Çocuk da otomatik olarak anneden Anne, beslenmeye istedim. başlar. Bu çocuklar ihtiyaçlarını dile getirmek istemezler. Çünkü anneleri, aa ben çocuğumun her dediğini anlarım. <gülüyor> der genellikle. <gülüyor> ben onun gözlerin içine bakarak ne söylemek istediğini anlayabilirim. Yani, evet. Ne yemek istediğini ben bilirim. Onu en iyi ben anlarım. Bu çocuklar bazen konuşmaya ihtiyaç duymaya bilirler. Çok yoğun olarak ayrılık kaygısı, hmm. bozukluğu, denecek boyutta hmm. e, sorunlar yaşayabilirler. Bağımlılıkları yüksek. Kesinlikle. Bireysel ihtiyaçlarını karşılamakta çok güçlük çekerler. Genellikle daha immatürlerdir. Yani olgunlaşmamış gibi gözükürler ve yaşıtlarından daha geride oldukları her hallerinden belli evet. olur. Hı hı. Okulda da gene diğer ebeveyn tutumunda olduğu gibi bu çocukların da okul dönemi çok sancılı geçer. Hı hı. Çünkü bir türlü Ayrışamazlar. Ayrışamazlar. Hmm. Ee, buradan anladığım kadarıyla zaten e, en doğrusu çocukların ruhsal gelişimini en güzel etkileyen aile modeli demokratik aile. Kesinlikle. Bu konuda. Evet. Hem fikiriz. Harika aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> Peki bunu ne kadar başarıyor Türkiye'deki aileler? <gülüyor> ee, tabii kestatisel bir değerlendirme olacak. En azından e, benim ulaşabildiğim ya da benim gördüğüm bakış açısıyla bakmak gerekirse ben daha çok karmaşık görüyorum. Yani... Aşırı korumacı tutum bizim toplumumuzda çok ön planda. Bunu hı hı. söyleyebilirim sadece. Literatür de bunu destekler nitelikte. Ama bence çok karmaşık. Bazen baba dediğim gibi otoriter tutumu benimserken... Anne aşırı korumacı olabiliyor. Hı hı. Bazen anne demokratik olmaya çalışıyor ama <gülüyor> baba dediğiniz gibi izin verici tutumu benimseyebiliyor. Her türlü e, karışıklık çocuğu duygusal, sosyal, ruhsal ve gelişimsel açıdan ciddi anlamda etkiliyor aslında. Peki, güzel. Ee, bu tarz bir karışıklık ya da yanlış tutumlar çocukları nasıl etkiliyor? Çocuklar üzerindeki etkilerini konuşalım. Evet, evet. Demin de bahsettiğim gibi bu çocuklar okul ortamında ciddi anlamda güçlük çekmeye başlıyorlar. Çünkü hı hı. okulda her şey düzenli ve kurallı ve kurallar nettir. Hı hı. Otorite figürü bellidir, öğretmendir hı hı. ve diğer öğretmenler de benzer şekilde davranırlar. Hı hı. Biz sağlıklı bir çocuktan hem uyum kapasitesi bekleriz hem de e, genelleme kapasitesi bekleriz. Yani öğretmeniyle harika ama diğer öğretmenine de aynı Düzlemde yaklaşabilmesini Hı -hı. isteriz ve Hı -hı. bekleriz. Davranış zinciri kırıldığında bu çocuklar şöyle oluyor. Okulda harika farklı bir çocuk... Evde Evci. bambaşka bir çocuk. Hmm, çok çok karşılaşıyoruz bununla. Evet. O zaman tutum ve davranışları hemen bakabiliriz. Orada bir aksaklık, bir tutarsızlık e, var demektir ve çocuklar davranışlarının sonuçlarıyla yüzleştirilmiyor demektir. Hmm. Bu çok önemli. Hmm. Ama bu ödül ve ceza değil tabii ki de. Hmm. Somut olarak yaptırımlarla çocuklar davranışının sorumluluğuyla yüzleşmeli. Başka neler olabilir? Saldırgan davranabilirler, içe kapanık davranabilirler. Tabii hepsine baz alırsak kendini ifade edemezler. Daha çekingen, daha silik olarak gördüğümüz çocuklar olarak kıyıda, evet. köşede kalabilirler. Sosyal uyumda çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Özellikle aşırı korumacı tutumda bir de şöyle bir şey var. Aileler yani anneler özellikle bu çocukları okula göndermezler. Hmm. Yani okul öncesi eğitim ile başlatıp ondan sonra iyi devam edebilir bu çocuklar uh -huh. o zaman işte işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başlar. Peki aileler bunu kabul ediyor mu? Ee, semptomları ortaya çıktıktan sonra etmek zorunda kalıyorlar. Kendilerinden kaynaklandığını kabul ediyorlar mı açıkçası? Ee, ee, mesela ben kendi adıma konuşayım. Uh -huh. Ben bir aile benimle işbirliği yapmıyorsa çalışmıyorum. Ha, güzel. Evet. Uh -huh. Yani bazen. E, buyurun çocuğum burada onu lütfen düzeltin şu davranışlarını düzeltelim diye getirenler olmuyor mu? Oluyor hı hı. ama hayır yani bir çocuğu ailesinden bağımsız düşünemeyiz hatta okul çağındaki bir çocuksa okul, aile ve çocuk iş önemseyerek çalışmak çok daha sağlıklı oluyor. Çok daha mantıklı. Peki aileler nasıl davranmalı neler yapmalı çocuklarıyla olumlu bağlar kurabilmek için? Tavsiyeleriniz nelerdir? Çok güzel bir soru. Ben bunu çok önemsiyorum. Sürekli de anlatmaya çalışırım. Bir kere e, gerekli ilgi, şefkat ve bakımı gösterdikten sonra çocuklarımızın duygularını eşlik edeceğiz. Hmm, çok güzel bir cümle. E, ağlama, üzülme, aman kırılmasın, düşmesin, kalkmasın, öfkelenmesin derken... Aslında çocukların duygularını yaşamasına engel oluyoruz. Hmm. Sonra ne oluyor bu çocuklar? O duyguların yaşanmaması gerektiği mesajını alıyorlar. Duygularıyla yaşayamadıkları için başa çıkamamaya başlıyorlar. Ya daha alevli bir şekilde karşımıza çıkıyor o duygular ya da içe atılmış bir şekilde. Oo. İkisi de ciddi Şeydeki. bir problem. Hı hı. Ben oyunu çok önemsiyorum. Oyun. Yani ilkokul çağında dahi çocukla hı hı. ebeveynler arasında bol bol oyun oynanması gerektiğine inanıyorum. Küçük yaşlardan itibaren. Anneyle ayrı, babayla ayrı minik oyun seansları kesinlikle öneriyorum. Hı hı. Büyüdüklerinde anne de ayrı zamanlar, babayla ayrı geçirecekleri zamanlar öneriyorum. Model olmalarını öneriyorum. Hı hı. Yani bir çocuğa bir alışkanlığı kazandırmak istiyorsak... Önce onu biz yapacağız. Kesinlikle. Biz kitap ee, okumuyorsak beklemeyeceğiz çocuktan kitap doğru okumasını. Doğru söylüyorsunuz. Birebir zaman geçirme konusunda şuna katılıyorum ee, ve çok önemsiyorum ben de. Ee, i̇ki çocuğum var ee, ve pazar günlerine olabildiğince çocuklarımıza vakit ayırarak geçiriyoruz. Hı hı. Ee, i̇kisine birden e, eşim ve ben zaman ayıramıyoruz. Bazen cevap veremiyoruz. O zaman şunu yapıyoruz. Anne kız baba oğul günü Harika. şeklinde takılıyoruz. Harika. Ayrı ayrı takılıyoruz. Bir saatte olsa o kadar keyif alıyoruz ve o kadar doluyoruz ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Anne kız, baba oğul, baba, baba kız, kız anne, anne oğul şeklinde mutlaka birebir de geçirdiğiniz özel zamanlarınız olsun. Şiddetle onu öneriyorum. Hı hı. Bana danışan en azından tüm ailelere bunu öneriyorum. Böylece güçlü bağlar kurabiliyorlar evet. ve çocuklar ebeveynini tek başına değerlendirebiliyor. Evet. Dolayısıyla onun farkını ya da diğerinin farkını kendi içinde de ayırt edip ona göre bir davranış ve tutum sergileyebiliyor. Maalesef. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Peki bizim Türk toplumu olarak değerlendirdiğimizde en yaygın olan tutum ve davranış şekli nedir? Tabii ki aşırı korumacı tutum. Hmm. Maalesef yani çok sık karşılaşıyoruz. Kliniğe de ciddi problemlerle geliyorlar genellikle. Problemler ilkokul çağında karşılarına çıkmaya başlıyor. <gülüyor> Geç okul başlangıcı çocuklarda dediğim gibi ya da bireyselliğini tam olarak sergileyemeyen, öz bakımını bile tam olarak e, kazanamamış. Hı hı. Hatta dil konuşma anlamında bile geriden gelen çocuklar oluyor. Anneleri ya da bebeğinleri onları sıklıkla anladığı için e, daha içe kapanık çocuklar olabiliyor bunlar. Daha bağımlı çocuklar olabiliyor. Hı hı. Ona ihtiyaçları çok fazla olabiliyor bu çocukların. Ama toplumumuzun temel problemi Aşırı korumak, kollamak. Bu şuna göre değişiyor mu hocam? Ee, ebeveynin e, üniversite eğitimi almış olma, e, olup olmaması ya da sosyoekonomik kültürüyle de alakalı olarak aile yapılarındaki tutum ve davranışlar değişiyor mu? E, değişebildiği oluyor. E, ama biz çok farklı olanı da görüyoruz. Mesela... E, kültürel seviyesi çok yüksek bir ebeveyinden daha demokratik tutum bekleriz ya. Hiç öyle olmadığı Olur. oluyor. Hı hı hı. Dolayısıyla değişken bir durum. Ben bunu şuna bağlıyorum. Bir ebeveyn yani bir anne ne kadar kaygılıysa aşırı korumacı tutum da o kadar Artış, artıyor. <gülüyor> yani evet ebeveynin hı hı. önce kendi kaygılarını çözümlemesi gerekiyor bu ee, noktada. Kendi kaygılarını çözümlerken ben e, anne ve babanın ilişkilerinin sağlıklı huzurlu ve mutlu işbirliği içerisinde olması gerektiğini de düşünüyorum. Bunun yansıması da çocuğa doğru ve yanlış tutumlar şeklinde, davranışlar şeklinde geri dönecektir. Yanılıyor muyum? Çok doğru söylüyorsunuz. Hatta atladığım bir kısım, iyi ki hatırlattınız. Tutarsız davranışlar ya da hı hı. işbirliği kuramayan ebeveynlerde de çok sıklıkla çocuklarda problemli davranışlar sergilendiğini görüyoruz. Ben hep şöyle öneriyorum. Ne yapacağız? Önce ebeveynler bir araya gelerek kendi dinamiklerine uygun ve çocuklarının gelişimine uygun kuralları benimseyecekler. Öğretilerini masaya yatıracaklar ve uygulanması gereken noktada tutarlı olacaklar. Biri evet derken diğeri hayır hı. demeyecek. Ha bilmiyorsa bazen diyorlar ki bazen ama bilmiyoruz. Hı hı. Önce ona gidiyor sonra bana geliyor. Hı hı. Zaman isteyebiliriz çocuklardan. Evet. Bir dakika benim bunu babanla da konuşmam lazım. Çok güzel. Lütfen bana zaman ver. Hı hı. Bunu cevaplayamadığımız tüm sorular içinde kullanabiliriz. Bana lütfen zaman ver araştırayım sana en doğru şekilde anlatacağım evet. gibi. Ee, ben şunu inanıyorum, her şeyi bilmemiz mümkün değil. Değil. Evet, çok iyi bir doktor olabiliriz, çok iyi bir mühendis olabiliriz ama bir çocuğa nasıl doğru davranacağımızı bilemeyebiliriz. Bilmemek ayıp değil. Ee, uzmanlar neden var, siz neden varsınız? Sizin gibi klinikler neden var? Bu tarz yardımlar için. Hı hı. Ee, evet, çocuk sahibi olmak çok kolay ama çocuk yetiştirmek, doğru şekilde yetiştirmek çok zor. Çok zor. O yüzden e, iyi ki varsınız sizin gibi çok uzmanlar. Çok sağ olun. Bence her ailenin düzenli bir şekilde sizlerden danışmanlık alması ve çocuğuna o şekilde doğru davranması gerektiğini düşünüyorum. Problem olup olmaması önemli değil. Evet. Bilinçli olmak gerekiyor. Hı hı. Son yıllarda bu dediğiniz şey çok arttı. Yani çok bizim güzel. kliniğimize sadece semptomlarla gelenler olmuyor. En azından biz çocuğumuz için daha fazla ne yapabiliriz? Biz acaba doğru mu davranıyoruz? Şu Harika. konuyu açıklarken çok zorlandık neler yapabiliriz diye. Çok Gelen aileler de oluyor. Hı. O zaman çok daha sağlıklı bireyler yetişmiş oluyor. Ailede uzun var vadede neyi nasıl yapacağını daha iyi, daha net öğrenmiş oluyor. Harika. O zaman e, toplumun bilinç seviyesi de bir tık artıyor diyebilir miyiz? Bence bu artıyor. Anlamda? Ben arttığını düşünüyorum. Hı hı. E, bu da şuna göre değişiyor mu peki? E, Sosyokültürel e, duruma göre değişkenlik gösteriyor mu? Gösteriyor. Hmm, evet. Gösteriyor. <gülüyor> Oldukça fazla. Orada büyük bir değişken örneği var diyorsunuz. Hı -hı. Maalesef. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak diyeceğim şu ki en başta söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Her ailenin dinamiği farklı... Her çocuk tek ve özel ve şahsına münhasır. Yani onun da mizaç özellikleri var. Bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Duygularına eşlik etmemiz lazım. Bol bol oyun oynamamız lazım. Kitap okumayı öneriyorum. Hı hı. Uzmanlardan destek almayı elbette öneriyorum. Ama ben hep bana gelen ailelere şunu da öneriyorum. Ben bir sürü şey anlatabilirim. Siz bir sürü şey okuyabilirsiniz. Ama çocuğunuz için en doğru kararı... Günün sonunda siz vereceksiniz dolayısıyla nedenlerini sonuçlarını iyi değerlendirerek bu kararları almak ve belli temel noktaları bilmek aileler adına çok önemli olacaktır. Kesinlikle. Peki kitap okumak derken çocuğa kitap okumaktan bahsediyorsunuz. Yetişkinin kendi faydasına, doğruları öğrenmek adına kitap okumasından bahsediyorsunuz. Kendisi doğruları öğrenmek mi? adına. Çünkü tamam. bazı tür ebeveynlerde çok fazla kitap okuyup kitaplardaki gibi hareket etmeye Ediliyor. çalışıyor. Evet. Ama çocuğu farklı bir evet. yaratılışta hı hı. bir çocuğu kalıba sokmaya çalışıyorlar bu sefer. O da kötü oluyor. Önce bir çocuğu analiz edeceğiz. Çocuğa bakacağız ve çocuğa uygun davranışları aslında uygulamaya çalışacağız çok güzel evet bir programın daha sonuna geldik yine çok değerli bilgiler aldık sizden teşekkür ederim, Rica ederim. ayaklarınıza çok sağlık sağ benim için de her zaman doğruyu bilemeyebiliriz bu çok normal ama uzmanlar neden var bize eşlik etmek için doğruyu göstermek için evet çocuklarımız çok değerli Onları çok güzel yetiştirmek istiyoruz. Umarım da öyle olur. Umarım toplumun bilinç seviyesi hızla artar. Türk toplumunda demokratik ailelerin sayısı yüzde yüzleri bulur. İnşallah. <gülüyor> Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.